Örnek söylüyorum. Sen bir Müslüman olsan ve Müslümanları sevdiğini söylesen. İncirliği Amerikalılara açıp incelikten kaldırılan uçaklar İncirliği açıp incelikten anlamların uçaklarını kaldırıp İhra vurduk musun? Ben hiç otak İncirliği kafir dediğin ABD'li askerlere açıp Müslüman'ın dediği Iraklıların üzerine gönderir misin onları öldürmeleri için? Abi sonuçta konuştuğumuz insanın kim olduğu belli olduğu için şu an ben buna bir yorum yapamıyorum çünkü çok sert bir yorum yapacağım. Yok ya evet ya hayır sorun zaten eğer sorunsa bizle. Yapamam. Kadir. Kadir, sorun şu, bugünkü düzen kadınları koruyabiliyor mu? Kadınlar hakkında çıkarttıkları kanunlar kadınları koruyabilecek yeterlilikte mi? Abicim, kanunları sadece söz üzerinde çıkartıyorlar. Kadınları koruyabilecek nitelikte bir sürü kanun var ama hiçbir uygulanmıyor. Yani bu kanunlarla kadın korunabilecek bir kapasitede mi? Abicim, sorun o değil ama bu belirttiğiniz örneğin çok daha ilerisi oluyor. Mesela örnek vereyim, kadın birkaç kez şiddete uğruyor öldürmeli tehditlerle yaklaşılıyor. Uzaklaştırma kararı veriliyor. Uzaklaştırma kararı 3 kere 4 kere çiğneniyor ama adama hiçbir şekilde ceza uygulanmıyor. Ta ki kadının bir gün öldü haberini aldıktan sonra, yurttaşlar bağırdıktan sonra, eylem yaptıktan sonra duyuluyor. O zaman bu sistemin sorunları değil mi? Evet sistemin sorunları. Yani sistem kendisince zaten bunun önüne geçebilecek yeterlilikle kanunlar alamıyor. Mahkemelerin savcılarıdır. Yeterli bir şekilde doğru düzgün işlerini yapamıyor. Sistem de kadınları koruyabilecek doğru düzgün kanunlar çıkartamıyor. Kanunları cezaların şu an yanlış öncelikleri var. Bunları tabi belirtemiyorum ben şu anda ama Kadın hakları, kadına şiddet en sonda kalıyor abi. Herhangi bir siyasiye hakaret davası daha fazla tehlikeli olabiliyor herhangi bir siyasiye bir örnek vermiyorum. Mesela. Yani diyorsunuz ki siyasileri eleştirmek kadına bir zarar vermekten daha ağır bir suçmuş gibi algılanıyor. Kadının ölümünden daha ağır bir suç. Peki abi. bu kadınları öldürebilecek insanları bu hale getiren sistem değil mi? Çok fazla örnek var ya. Yani mesela örnek söylüyorum, televizyon dizilerinde bir kadına nasıl tecavüz edilir, nasıl o kadın öldürülür, işte mafyalık nasıl yapılır, silah nasıl taşınır, insanlar nasıl öldürülür? Gibi. Diziler, filmler sistemin kendi izniyle yayınlandığı sürece ve bu sistemde aynı şekilde topluma siz kadınları öldürmeyin dediği zaman samimi olur mu? Yani siz hem doğruyu hem yanlışı, hem yanlış insanlara enjekte ediyorsunuz hem de diyorsunuz ki doğru insanlar olun. Şu an tam bunu söyleyecektim ben. YouTube kanallar olsun, diğer kanallar olsun, en ufak hakaret de Rütük, radyo, televizyon kurum olmasına rağmen onlara karışıyor. Ancak çocukluktan bize bu enjekte ediliyor. Kadına vurmak normal, kadına şiddet normal. Bunu biz televizyonlarda görüyoruz, özeniyoruz. Belirli bir yerden sonra kendi karakterimizi, kendimizi benimsedikten sonra hür irademizi ortaya döküyoruz. Döktükten sonra yine bizim başımız ağrıyor. Peki şu anki laik düzen mi kadınları daha fazla korur, İslami düzen mi? Abi ben buna cevap veremeyeceğim. Mesela niçin buna cevap veremediğinizi söyleyin o zaman. Suç olduğunu düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz? İslami düzen tabii ki Allah'ın kanunları her şeyin en doğrusudur ama İslam'ın düzeni uygulayabilecek bir toplum yok şu an dünyada. Mesela Kadir, bir sistemi kötü manada uygulayacak insanlar var diye bu sistemde de doğru diye. bu sistemden mi vazgeçmemiz lazım yoksa bu sistemi istismar eden insanlardan mı vazgeçmemiz lazım? Tabii ki istismar eden insanlardan bunu engelleyemeyiz ama. Resulü sallallahu her sözü, Allah'ın her ayeti İslam'da bir kanundur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadınlar size Allah'ın emanetleridir. Allah'a değer veren, İslam'a değer veren bir topluluk bu bildiği halde sizce kadınlara nasıl yaklaşır? Daha güzel yaklaşmaz mı? Daha korumacı yaklaşmaz mı? Ya da Allah s.a.l'in şu ayeti annene ve babana öf bile deme dediğinde aileyi korumaya yönelik bir kanun değil mi? Ailedeki bu kadar sorunun önüne geçebilecek bir kanun değil mi? Ya da Allah sellem'in şu söylediği söz, şu kanun. Cennet annelerin ayakları altındadır. Kadına verdiği değeri göremiyor İslam'a değer veren bir toplulukta bu sözleri, bu kanunları ilk eğitim zamanlarında yani ilkokul dediğimiz yerlerde öğrenmiş olsa, bu şekilde büyümüş olsa, kadınların ölümü bu kadar artan mı? Artmaz. Yani kadınların tecavüzleri artar mı mesela? Artmaz tabii ki. Mesela İslam'da şöyle bir durum var. Mesela bir adam bir kadına tecavüz ederse İslam'da onun hükmü öldürülmesidir. Öncelikle İslam şunu yapıyor bak. Öncelikle ilk zaman seni çocuğunu alıyor, güzel bir şekilde eğitiyor. Doğruyu ve yanlışı ona güzel bir şekilde eğitiyor. Doğruyu ve yanlışı bilen insana da sonra şunu söylüyor. Eğer şunu da yaparsan bu senin cezan olacak diyor. Yani sen birisine tecavüz edersen, sen birisini öldürürsen senin cezan budur diyor. Böylesi bir eğitim düzeninde sence suç oranı düşmez mi? Hem doğruyu yanlışı öğretiyor ilk güzellikle ki doğruyu yanlışı bilen insan Allah korkusunu da bilecek. Allah korkusu yaşayan bir insan ise zaten suça hiç meyletmeyecek, etmeyecek herhangi bir şekilde karşılaşmayacak zaten. Hem cezayla caydırıcı İslam, hem eğitimle caydırıcı İslam. Doğru değil mi? Abi senin söylediklerin hep sonuna kadar doğru. Ama bunu nasıl uygulayacaksınız? Mesela? Şu an biz zaten şu anki düzenin maalesef uygulanmayacağını biliyoruz. Allah subhanahu ta'la dilerse tabii. Sadece biz toplumun bu konu hakkındaki fikirlerini, görüşlerini, kalplerinde barındırdıkları o fikirleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Yani aslında siz de bu fikirleri duyduğunuz zaman İslam'ın adil bir düzen olduğunu zahiren söylemiş oluyorsunuz. Bugünkü rejimin ise, bugünkü sistemin ise batıl, adaletsiz bir düzen olduğunu az çok zahiren bunu söylemiş oluyoruz. Çünkü bir tercih. Mesela bugün sandıklar önümüze konuluyor. Demokrasi sandığı deniliyor. Ama şöyle bir örnek vereyim. Ben sana demokrasiyi sunduğumu söyleyeceğim. Senin önüne bir tane sandık koyacağım. Daha doğrusu 10 tane sandık koyacağım. Ama arkada sadece bir tek sistemiyle yönetebilecek insanlar var diyeceğim. Yani bu sen 10 tane kişi 100 kişiyle seçsen arkada sadece bir sistemle yönetilecek. Tabiri caizse şöyle. 10 tane kadın önüne konulacak. Hangisini seçersen seç arkadaki adamlarla evlenecek. Bu demokrasi midir? Bugünkü değil abi. Bugünkü sistem daha aynı böyle değil midir? Çok iyi anladım ben söylediğinizi. Kesinlikle bugünkü sistem böyle. Bize başka şans verilmiyor. Ama biz şansımızı yaratacağız. Biz şansımızı bulacağız inşallah. Kendin Şimdi çabamızla insanlara anlatacağız, insanları bilinçlendireceğiz, elimizden geldiğini ortaya koyacağız, insanlar artık İslam'ın adil olduğunu, bu düzenin de adaletsiz olduğunu bilmesi için çaba göstereceğiz. Bir Müslüman ise bütün peygamberlerin yaptığı gibi her memlekede, her ülkeye gittiklerinde onlar Allah'ın adil düzenini anlatıp tağuta kulluk etmeyin. Yalnız ve yalnız Allah'a ibadet edin. Yani sahte ilahlara, ka sahte kanun koyuculara, sahte Rab'lere, sahte sistemlere değil. Yalnız Allah'ın sistemine boyun eğin, Allah'ın dediklerini eğin dedikleri gibi biz de bir muvahhid olarak, Müslüman olarak bunu yapmaya bugün çalışıyoruz çalışıyoruz. Bu yaptığımız amelin karşılığında da Allah suantada mecrimizi, ücretimizi bekliyoruz. Şimdi dediğiniz gibi şu anki demokrasi, demokrasi sistemi dedikleri şeyin içerisinde bile demokrasi yok. Tamamen faşistlik, baskılık var. Bir tek sistem koyuyorlar ve onlarca insan önümüze koyuyorlar. Diyorlar ki hangisini seçerseniz seçin bir sistemi yöneteceksiniz. Bu memleketin niye sistemi o Müslümanlığa, İslam'a göre değil de yüzde beşin azından istediği şekilde yönetim başımızda. Yani bu bile adaletsizlik değil mi? Abi yüzyıllarca İslam her zaman kullanılmıştır. Sadece İslam değil. Bunun Vikinglere kadar gitseniz de din herkesin anlayabileceği bir şey olmadığı için ne söylersen insan kabul eder, ne söylersen ona gider. Dinle çok kolay insan kandırılabilir. Peki, Kadir bugün Atatürkçülükle insanları kandırıyorlar mesela. Biz Atatürk'ünü suçlamamız lazım. Atatürkçülüğü mü suçlamamız lazım. Yoksa Atatürk'ü kullanan insanları mı suçlamamız lazım? Demokrasiyi de bugün milletvekilleri kullanıyor. Çıktıkları zaman demokrasi şöyle demokrasi böyle demokrat olmamız lazım diye konuşuyorlar. Bunlar demokrasi kullandığında. Demokrasiden mi insanların vazgeçmesi lazım yoksa demokrasiyi istismar edenlerden mi vazgeçmesi lazım? Ben milletvekillerinin söylediklerini dinlemiyorum bile. Milletvekili dediğiniz milletin adına çıkıp orada konuşması gerekiyor. Sistemin adına mı konuşuyorlar? Lise öğrencisi gibi sürekli kavga ediyorlar. muhalefettiğini birkaç kişi yapabiliyor. İktidar desen, abi sanki mahallede bir bakkal yönetiyor. O şekilde konuşuyor. Bunların hepsi sadece ben oraya çıkayım, kendimi göstereyim. Benim görüşümde olan insanların tatmin dediğim geri ineyim, maaşımı alayım peşinde. Hiç iyi kullanıyorlar bunlar. Sadece demokrasi değil ki. Tabii güzel bir şey değindin. Mesela dedin ki bu milletvekilleri milletin vekili değil, milletin vekili olsa milletin isteklerini, iradelerine göre konuşurlar diyorsun. Evet. Şimdi örnek söylüyorum. Peki bugünkü sistem şu yönden adil mi? Ben örnek söylüyorum. İslami bir düzen istiyorum ve İslami bir düzen için mücadele etmek istiyorum. Bunun içindeki diyorum. Diyorum ki ey Türkiye Büyük Millet Meclisi ben buraya Allah subhanahu wa Taala'nın şeriatıyla yönetilmeye yönelik konuşmalar yapacağım. Insanları ardında beni buraya vekil gönderen, İslami düzen isteyen insanları için konuşmaya geldim. desem ki Peki bu sistem izinledi mi buna? Varmaz abi. O zaman nasıl demokrasi sistemi diyeceğiz? Demokrasi değil zaten. O zaman bugünkü memleket. Demokrasi... Örnek söylüyorum, bugünkü memlekette ne mutlu Türk'ün DNA'yı savunabiliriz, demokrasiyi savunabiliriz, layıklıyı savunabiliriz, şeriat siviyi savunduğumuz zaman suçlu oluyoruz, bu demokrasi midir? Veya Kur'an ve Sünnet'e göre biz baştakiler eleştirdiğimiz zaman, ayetlere göre eleştirdiğimiz zaman suçlu oluruz. bu demokrasi midir? Demokrasi bütün düşüncelere, bütün haklara saygı duyar. Demokrasi budur. Demokrasi şu anda zaten yönetilmiyor, ben bunu sonuna kadar arkasındayım. Peki bir Müslüman örnek söyleyin bu demokrasi hapini yutturmuşlar insanlara ve kendi bilgileriyle insanları da bir nevi şekillendirmişler, yöneltmişler. Bir Müslümanın kendisine özgü, Kuran ve sünnetin bir hıkmı var iken ortada bir Müslümanın kendi fikri olabilir mi? Olamaz. O zaman bugünkü başımızdaki insanlar kendilerini Müslümanım diyorlar. Nasıl olur da Allah subhanahu kendi ayetleri varken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ortadayken nasıl durup da birileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanıp biz de kanun çıkartıyoruz diyebilir. Böyle bir şey yapabilir mi? Kendi kendine Müslümanım diyen insanlar. Müslümanım diyorlar. Ama Müslümanla en ters düşen insanlar da bunlar. Bugünkü mecliste olan insanlar kendilerini İslam'a nispet etmelerine rağmen Allahüspanahu ve Teala maideki dördüncü ayette devleti benim kanunlarımla yöneteceksiniz ayeti olmasına rağmen. Nisa ayette mahkemelerinizi benim kanunlarımla hükmedeceksiniz o mahkemelerde demesine rağmen kendilerinin fikirleri, kendilerinin görüşleri oluyor. Bu zaten bir İslam'a çelişiyor diyoruz. İkincisi geçenlerde yerde Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Dedi ki İslam da demokrasidir. Buna katılıyor musunuz? İslam tam demokrasidir mi dedi? Yani İslam'da bugünkü seçim yani evet böyle dedi. İslam'da demokrasi vardır dedi. Bu doğru mu? Tabii var abi. Nasıl mesela demokrasi kasıt şu ama <gülüyor> halifeler demokrasiyle ile mi seçildiler? Bundan dolayı diyor ki Kılıçdaroğlu, İslam'da demokrasi vardır. Bundan dolayı katılabilir miyiz? Ben katılıyorum abi. O zaman şöyle bir soru geldi o zaman ikincisi. Peki halifeler seçildiği zaman neyle hükmetti? Kılıçdaroğlu'nun kendi inandığı zihniyete göre mi hükmetti yoksa Allah'ın Teala'nın kanunlarına göre mi hükmetti? Kanunlarına göre hükmetti. O zaman Kılıçaroğlu burada milleti aldatmaya yönelik bir söz kullanmış olmaz mı? Hayır. Ama insan diyor ki İslam'da demokrasi var. Vardır. Zahiren görüldüğü gibi var. Ama içeriğine girdiğimiz zaman o demokrasi neyin üzerine kurulu? Allah'ın şeriatıyla hükmedilmesi gerekli. İslam'da birisini seçeceksek neyle hükmetmesi gerekli? Allah'ın kitabıyla, Kur'an'la sünnetle hükmetmesi gerekli. Bu şekilde demokrasiyse iyi valla buna hiçbir sorunumuz yok. Ama Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi altı tane oka bağlı kalmadan siyasette yapamazsın, memur da olamazsın, bugünkü toplulukta da barınamazsın. Böyle bir zihniyette buna demokrasi diyebilir miyiz Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişmiş abi. İslam'da demokrasi vardır. Ben sadece bunu onay veriyorum. Ama ben demiyorum ki muhalefet geldi de bugün Allah kanunlarına göre yönetecek asla. Çok teşekkürler kardeş. Varsa başka fikirlerin son olarak buyur. Son bir fikrim var. Bu söylediğinizin de gerçekleşmesi için tam olarak diyelim ki iktidar değişti, herhangi bir parti veya herhangi bir yönetici geldi ve yöneticiye çok büyük bir kitle bunu sundu. Allah'ın kanunlarına göre yöneteli, yönetelim diye. Onun da bir seçime sunulması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler ama bu dediğiniz şey imkansız şu an. Çünkü bugünkü kanunlar ilk üç maddenin yani bu laiklikle, demokrasiyle alakalı, laikliğin değiştirilmesi, teklif edilmesiyle alakalı kesinlikle teklif edilemeyeceğini söylüyor. Burada bir faşist bir kanun koyuyorlar. Yani laiklik ve demokrasi kesinlikle esastır. Bunlar değiştirilemez diyorlar. Sanki Allah Allah'ın kitabından Ayet değiştirilemezmiş gibi Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözleri değiştirilemezmiş gibi bir kanun koyuyorlar ve sonra da insanlar demokrasi var diyorlar. Değiştirilebilir ama bugün değiştirilemez. Başkanlık sistemi varken herkesin tüm kurallarının sadece bir kişinin ağzından çıkabileceği konumdayken değiştirilemez abi. Bugünkü Erdoğan Erdoğan yapan bugünkü sistem değil mi? Mesela örnek söylüyorum. Evet. Bir halife düşün. İslami düzenden bahsediyorum. Erdoğan'dan bahsetmiyorum. Erdoğan bugünkü sistemin ürettiği bir cumhurbaşkanıdır. İslam'ın ürettiği bir cumhurbaşkanı değildir. İslami bazı alametleri olsa dahi İslam'ın birçok ayetine muhalif hareket eden, politikası birçok ayetine muhalif olan bir kişidir. Irak politikası aynı yeledir. Milyonlarca insana, örnek söylüyorum, sen bir Müslüman olsan ve Müslümanları sevdiğini söylesen, İncirliği Amerikalıları açıp, incelikten kaldırılan uçaklar... İncirliği açıp, İncirlikten Amerikanların... uçaklarını kaldırıp İra'ya vurduk durur musun? Ben hiç odaklıyorum. Yaşasın Yaşasın! Data, yaşasın! kafir dediğin ABD'li askerleri açıp Müslümanım dediğin Iraklıların üzerine gönderir misin onları öldürmeleri için? Abi sonuçta konuştuğumuz insanın